Boğada havuç suyu, mesela peritonda sıvı birikiyor, hassit denirona değil mi, siroza bağlı, albubinde düşmüş, işte 2 litre 3 litre e, sıvı alıyorlar, bunu önleyebilirsin, vişne suyu, yani bak diyeceksin ki ya vişneden boğulur mu, e, olur bal işte. gibi oluyor işte.